Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hayırlı Dersler Diliyorum billahi Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vessalamu Aleyha Rasulim ve Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve biyessir Ve la tuassir rabbi temmim bile Ve bike nesta'in Arkadaşlar El Mektebetü Şam ile programının kullanımını anlatıyorduk. Son dersimize geldik. Bundan önceki derslerimizde yeni versiyonu yani 1441 ve sonraki versiyonları anlatmaya çalıştık. Bu dersimizde de eski versiyondan tabii bu eski versiyona biraz hızlı bakacağız. Daha çok yeni versiyonda olmayan veya da farklı olan özellikleri anlatmaya çalışacağız. Böylece Şamile derslerimizi bitirmemiz gerekiyor. Ee, daha önce de yeri geldiği zaman birkaç defa ifade ettim. Ee, <gülüyor> yeni El Mektebet-i eski yeni versiyonunda işte ana ekranda 10 tane simge var. Burada gördüğünüz gibi 30 kadar simge var. Yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> yani yeni Şamil'e daha e, daha toplu, daha kullanışlı. Bir de yeni Kitap ve pdf güncellenmesi oluyor. 2020 yılının Ramazan ayından itibaren artık El Mektebi i ee, sahipleri, resmi ekibi artık eski Şamile'ye desteği bir anlamda kestiler. Bu eski Şamile artık güncellenmiyor. Ama eski haliyle bunu kullanmamız mümkündür. Önceki derslerimizi hatırlarsak eski ve yeni Şamile'nin mukayesinden bahsetmiştik yani eski Şamile'de olup da yenisinde olmayan veyahut da eski Şamile'de eski Şamile eminicisine göre hangi noktalarda bizim işimize yarar diye düşündüğümüz zaman şöyle baktığımız zaman şu anda kanaatime göre tefsir kısmı birazdan göstereceğim. Eski Şamile'de tefsir kısmını açtığımız zaman yüze yakın temel tefsir eseri var. Dolayısıyla oradan seçilen ayetin tefsirini tıkladığımız tefsir listesinden hangi kitabı tıklarsak oradan o ayetin tefsirini getiriyor. Dolayısıyla bir ayetin tefsirine bakmak pratik olmaktadır. Bu özellik Yeni Şamil'e de tefsiren olduğu kısım var. Bunu da önce anlattık. Ancak oraya henüz fazla kitap eklenmedi. Yani mektebe El Mektebet-i Şamil'in resmi ekibinin e, yeni versiyon çıktığı zaman internetteki açıklamasında şöyle yazıyordu. Biz e, bu kitapları gözden geçiriyoruz. ekleyeceğiz. Şimdi eklemeye başladılar. Yani benim kanaatime göre ilk çıktığında yeni versiyonda tahriç yoktu, ter teracim, ravi tercümeleri yoktu. Onlar eklendi. Buradaki tefsirler de eklenirse bir tek arkadaşlar geriye hadis şerhi kalıyor. Yani eski Şamil'e de e, ekrandaki bir hadisin şerhi programa yüklendikse bunu göstereceğim birazdan. E, hadis şerhi simgesi aktif oluyor. Onu tıklayınca onun hadis şerhi geliyor. Onunla ilgili şu ana kadar yeni Şamil'e eklenip eklenmeyeceğine dair bir açıklama. Görmedim. Belki gözümden de kaçmış olabilir. Yani benim kendi kişisel kanaatime göre Buradaki tefsilen eklendiği zaman artık eski Şamile'ye pek hadis şerhi dışında ihtiyaç kalmaz. Hela bir de hadis şerhi de eklenirse ben gönül rahatlığıyla artık eski Şamile'yi kullanmaya gerek yok diyebilirim. Tabii eski ile yeni arasından bizi ilgilendiren temel özellik, bizler eski Şamile'yi kendi kütüphanemizi oluşturmak için kullanabiliriz. Bu açıdan bence eski Şamile'yi de bilgisayarda muhafaza etmekte fayda var. Çünkü eski Şamile'ye kişiler kitap ekleyebiliyor, bölüm ekleyebiliyor vesaire. yani onun üzerinde kullanıcılara tasarrufta bulunma hakkı vermişlerdi. Yeni Şamile'de ise kitap silebiliyorsun ama kitap ekleyemiyorsun. Bu konudaki Şamile'den yapılan açıklama elinizde Şamile'de yayınlanmasını istediğiniz kitap varsa bize gönderin, biz tabii ekleyelim diyorlar ama tabii uygun görürlerse eklerler. Yani her gönderilen kitabı ekleyecekler diye bir garanti bulunmamaktadır. Bir de e, eski Şamile'de istediğimiz kitap veya kitapları program dışına bilgisayara Word ve Şamile kitabı, book uzantılı Şamile kitabı olarak aktarmak mümkündü. Yeni Şamile'de book uzantılı aktarılmıyor ama bir HTML dosyası olarak aktarılıyor. HTML dosyasını tabii üzerinde daha önce anlattığım gibi Şamili derslerinde HTML olarak, HTML dosyası olarak çıkardığı zaman onun üzerinde farenin sağından birlikte açı tıklayarak onu Word'ta açmak ve sonra da farklı kaydetten Word olarak kaydedebiliriz. Niye Word'a aktarmıyor, doğruya aktanıyor derseniz muhtemelen Word'da kelimeler silinebiliyor, kayma olabiliyor. Mutlaka bunları bilirsiniz. E, HTML dosyasında bu olmadığı için belki bunu düşünmüş olabilirler. Evet. Şimdi burada e, eski Şamilede bir de yazılı menüler var. Burada görüyorsunuz. E, bunlar yani yeni de Yani buradaki şu simgelerde arkadaşlar yapılan işlemleri buradan da yapabiliyorduk. Ee, yeni de daha derli toplu 10 tane simge var. Ve üstte şöyle yazılım yani henüz yok ama tabii Yeni Şamili'ye de e, güncellemeler yapıldıkça yeni yeni özellikler eklenmektedir. Ben mesela 4-5 ay bakmamıştım bu sene bu dersler vesilesiyle baktığım zaman bayağı farklılıklar yapıldığını gördüm. Yani Yeni Şamile sürekli e, daha da mükemmene doğru daha da faydalı oluyor, sürekli güncelleniyor. İkisini e, yani Yeni Şamile-i e kullanmak, eski Şamile'de ihtiyatını elimizde tutmakta fayda var. Şimdi burada arkadaşlar biz bu yazılı menüler e, aşağı karşı şu simgeleri almazsak yeterli olur. En başta yeşil kitap simgesi var. İhtiyarı kitabın, Kitab'in. E, yenisi de İhtiyar Kitab'in geçiyordu. Bunu tıkladığımız zaman burada arkadaşlar Şamile'de bulunan kitapların e, kitapları görme veya Kitap ve bölümler içerisinde arama. Birincisi arkadaşlar açtığımız zaman şöyle ekran açıyor ihtiyarı kitabın bir kitabı seçmek. Burada üst kısımda ihracu takrir e, bil kütübü bil mevcut kitapların diyor raporunu yani listesini çıkartmak yani eski şanlıde e, bu özellik var. Bunu tıkladığımız zaman arkadaşlar burada bu listenin hangi kritere göre yapılması bunlar tabi. Çok ayrıntılı anlatmak istemiyorum. Artık biz şu anda %99 yeni Şamile'yi kullanmayı tavsiye ediyoruz. İşte burada Hasbel Mecmuat, eğer bunu tıklarsak kitaplar listesinin mecmuat yani bölümlere göre, yani bölüm adları altında kitaplar olacak. Hasbel Huruf, bu sefer kitapların harf sırasına göre. Hasbel Mevcuat, yani tabii hızlı kitap diyor. Yani bu da sanıyorum açıklama olmadan olması lazım. E bir zamandır bakmadım. E, Hızlı kitap listesi diyor harflere göre. E, bu tıklarsak arkadaşlar, Gaymetun bil kütübil murtabüta bil musavvarat. Bu da pdf'leriyle irtibatlandırılmış kitapları gösteriyor. E, Eski Şamile'de resmi Şamile'de arkadaşlar. Kitapların PDF'si yoktu ama internette PDF'si olan kitaplara ulaşma linki eklenmişti. Orayı tıklayarak PDF'nin indirileceği yeri açıyordu. Yeni şamlede ise artık kitapların PDF'si de e, yüklenmektedir. Ama eski şamlenin kişiler kişiler eski şamleye PDF yükleyebildikleri için piyasada PDF'li eski şamlılar var ki bunların boyutları da yani 700-75 GB'den belki 400-500 GB kadar çıkıyordu. Takribül kütübü resmiyeti gayri ve bir musallokrat işte. PDF iltibatta olmalı. Mecmumat seçili olduğu zaman burada Şamil'deki bölümler gösteriliyor. Sonra herhangi bir bölüm adına tıkladığımız zaman bunun altında onun kitaplarını görüyoruz. Burada El-Akiyeden Murakkan ayarlayan bunun yenisinde de vardı. Bu bu kısımdakiler arkadaşlar. Yani bunun cilt ve sayfa numarası bilgisayar ortamında otomatik verilmiş. Yani matkosuna uygun değil demek. Diğerler ise matlusuna uygun. Burada e, bir kitabı tıkladığımız zaman şu alt kısmında onun bir taka bilgisi gösteriliyor. Şu alt kısma yazı yazarak herhangi bir kitabı arıyoruz. E, diyelim ki mesela Mepsut yazayım. Evet. Burada arkadaşlar e, yazdığımız kitabı buluyor ama hepsini listelemiyor. Şu arama simgesi, dürbün simgesini tıkladığım zaman bir sonraki varsa ona gidiyor bu şekilde devam ediyor, temel bahsediyor. Burada arkadaşlar yardım şeyi var. Şu kitap hakkındaki bilgi diyor, açıp kapatma. Bu da arkadaşlar kitabın bir takası. Yani bunun baskı bilgisi, müellif hakkında bilgi bazen boş oluyor, bazen dolu oluyor. Kitap hakkında bilgi affedersiniz. Anil müellif, müellif hakkında bilgi. Mesela burada müellif hakkında bilgi var. Kitap hakkında bilgi yok. Burada arkadaşlar bakın kitabın pdf'si varsa burada pdf'si gösteriliyor. Bunu tıkladığımız zaman o pdf'nin bulunduğu site açılıyor. Mesela şu anda bunu tıkladığında Şamile sitesinin bitti. Artık bu sayfa bulunmuyor diyor muhtemelen. Eski Şamile desteği kestikler için bu linkler şu anda çalışmıyor olabilir. Bu da arkadaşlar şey cümlesi, yani bu kitabın düzenlemeye kapalı olduğu. El-Kitap, Sadr'ın, Anil Mevk'ı, Resmi Yedilber, bu arkadaşlar Şamile, yani şöyle diyelim, eski Şamile'ye kişilere kitap ekleyebiliyordu. Evet. Resmi Şah ekibin eklediği kitaplar değiştirmeye kapalı olduğu için bunun da otomatik bir taklada anahtar simgesi çıkıyor. E, bu ama bunun da arkadaşlar ona girmeyeceğim ama ayarlar kısmından bir kitabın kılığını açabiliyorsunuz ama açtığınız zaman artık onu şu bile, resmi şam kitap olarak göstermiyor da kullanıcı eklediği kitap olarak gösteriyor. Evet burada bu şu an kaç kitap var diye görmek için bunu tıklayalım bakalım bunu buradan görebiliyoruz şu siz göremiyorsunuz ama e, bunu açtımdan hatta görmemiz için arkadaşlar. Bunu da, evet bunu da bir gösteriyorum size. Evet. Bunu göstermedi arkadaşlar, problem verdi. Tamam vazgeçtim. Vazgeçtim arkadaşlar. Tamam. Evet. Bunu gösterelim derken. Tamam. Şu anda sanki gösteriyor arkadaşlar. Bakın burada e, raporu veriyor. Burada bu Şamire'de 77 bölüm varmış. 7515 kitap varmış. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bunu bilgisayara tabii kaybedebiliyorsunuz. E, bu listeyi kaydetmen mümkün. Tasfiye geldiğimiz zaman buradaysa yazdığımız kitaplar, kitap bölümleri falan gösteriliyor ama burada yazdığımız kelime, altaya yazdığımız kelime hepsi burada otomatik sıralanıyor onun için bu mecmuda ararken ilkini buluyordu, diğeri var mı yok mu diye bu arama simgesine dürbün tıklamak gerekiyordu. Tasfiye bu göremiyor, sabitler arkadaşlar. Daha yani önceden açılanlar. bu yeni şamlıları şey de var. Yani bizim bu Programda bu kitaplar daha önce açılmış yani yanında kitap geçmişi gibi ve eskiden kullanılan kitaplar gibi. Bu da arkadaşlar evet bir kitabı tıkladığımız zaman bak PDF'si varsa buradan da PDF'sin olup olmadığını görüyoruz. Bu da PDF'simiz geliyor. Burada resmi şamir kitap olup olmadığını şu kilisimizden alıyoruz. Bakın bunu tıkladım evet bunların hepsinin varmış. Arkadaşlar. İlginç. Bak bunun yok. Ya yani PDF's derken federasyon olduğu sayfa varmış. Evet bunun yanında arkadaşlar Ardun Camurun Lil Kitap bu daha çok arama yerlerinde vesaire kitap adını seçilirken benimki arama hatırlarsanız yeni anlamda e göstermiştim. Arama yaptık orada kitaplar listelendi bulunan bilgiler olduğu kitaplar. Bu gibi yerlerde bunu tıkladığımız zaman kitap olarak açıyoruz. Bu arkadaşlar bir kitap açıldığı zaman herhangi bir kitap açalım. Bakın şu şekilde açtık. Evet bu artık şu yandaki içindekiler kısmı diyelim. İhsarih va eşşecere bunu gösteriyor ve gizliyor. Burada alt kısmında bu başlıkla aramak istesek bu alt kısmına bakıyoruz. Eee bu açılan sayfada aramak istiyorsan buraya bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Eğer bu kitap içinde aramak istiyorsak bu şunlara arama aramayla ilgili. Evet. Bu içindekiler kısmı açıp kapan bu arkadaşlar. Talik kısmı yani yorum kısmı bu yeni işaretleri var ama simgesi farklı. Tıkladığımız zaman kitabın altında yorum yeri açılıyor ve buraya yorumlarımızı, notlarımızı ekleyebiliyoruz. Bir Bastık mı açılıyor, bastık mı kapanıyor. Onun yanındaki düğmeye yazılan kelimeyi açık sayfada arıyor. Eğer biz sadece bu kitapta aramak istiyorsak e, şu Bahsun Fil Kur'an-ı Kerim Ev El Kitabül Hali yani bu simge arkadaşlar. Ekranda bir kitap açıksa onda arıyor. Açık değilse de Kur'an-ı arıyor. Bakın burada Bahsun Fil Kitabül Hali çıktı. Buradan ben istersen Kur'an-ı Kerim'i seçebilirim. İstersen burada Bahsun fi bayanat-ı kütüphel müellifin, kitap ve müellif açıklamalarında da arayabilirim. Burada arama simgesinde Vav Ev, Yeni Şamile'de de vardı anlattık. Mim mutabık demek, yani yazdığımızın birebir -bir aynısını bulmasını istiyorsak mini seçili olacak. Tecahül, furuk, beynel, hemezatü vena, ben, hemze benzeri şeylerin farklı yazınları fa yazım farklarını dikkate almasını istiyorsak tecahülü seçeceğiz, almasını istiyorsak yani seçmeyeceğiz. Burada arkadaşlar aramayı başlatma, durdurma, işte buradaki arama geçmişin yani aranan kelimelerin hepsini silme sadece ekrandakini silmediği işlemler yapılıyor. Diğer gürgün simgesi e, bu genel arama arkadaşlar. Burada böyle bir açtığımız zaman genel aramada üstte bakarsan nusuz eğer kitap metinlerini de aramak istiyorsa bunu seçeceğiz. ananın kitap başkanı aramak istiyorsa bunu seçmemiz lazım. Talikat kitap yorumlarında yani ona eklenen notları da aramak istiyorsak bunu seçmemiz lazım. Evet, burada aksam seçersek bölümler gösteriliyor. Müellifini seçersek arkadaşlar burada müellifler gösteriliyor. Bir müellifi tıkladığımız zaman onun bize göre sonuna Şamil'de kitapları ekleniyor. Tabii e, bunun önceki derslerimizde yeni Şamil'e anlattık. Yani birçok e, uygulama zaten aynı program, aynı program, gelişmiş versiyonu. Orada bunlar da benzerleri vardı. Burada arkadaşlar alt kısımda eğer şu arama satırlarına yazdığımız kelime veya kelimelerin el-mecmuat-u külliye şuradan şöyle yapalım arkadaşlar. Diyelim şu anda ben fırkı Hanbeli'yi seçtim. Eğer, bak seçtim ama şunun yanında onun kitapları tıklayınca bak kitapla seçili değil. Arama yapsam henüz kitap seçmedim. Eğer el-mecmuat-u tıklarsam buradan buradaki bu tıklı olan bölümdeki bütün kitaplarda arar. Diyelim ki yani bunu seçtim, pişman oldum. Bunu iptal etmek için i̇l raw mecmayı tıklıyorum. Eğer yazdığım kelime veya kelimeleri El-Mektebet-i Şamil'in tamamla istiyorsak bunu tıklamam lazım. Bu, bu seçeneği iptal, bunu e, iptal etmek için i̇l cemil Kutbu tıklamamız gerekiyor. Burada arkadaşlar, bu Şamil'de de vardı. Hatırlarsanız yeni Şamil'de anlatmıştık. Diyelim ki, e, arka arka olmayan, belki farklı bölümlerde olan Mesela Hanbelin Fıkkı'nda diyelim ki 200 kitap var da biz bunun 15'i içinde çalışma yapıyoruz. Bunların sırası farklı. Sık sık bunu kullanacaksak her seferinde o bölüme gidip o farklı sırada kitaplar seçmeyle uğraşmamak istiyorsak arkadaşlar. Şu hamile de seçimlerimizi yaptıktan sonra burada üstte yani bu arama alanlarını kaydetme ve onu geri getirme. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya ona bir e, seçtiğimiz aranacak kitaplara bir isim verip şu simgeyi tıklıyoruz. Burada e, bu listeyi efendim silme, ileri aşağı yukarı isimleri kaydırma mümkündür. Burada arkadaşlar beyaz olan nedir? Bir takat bir kitap. Burada tıklı kitabın bir takasını görmek istiyorsak bunu tıklıyoruz. Bir de burada e, yani şu kısımda bu kitapları da aramak istiyorsak buraya basmamız gerekiyor. Aramanın yanında arkadaşlar burada Fethunetayich, en son yapılan arama sonuçlarını açmak istiyorsak bunu tıklayacağız. Bu tabii en son yapılan. Bakın en son burada ne yapılmış. Bunu açtı. Bunun yanındaki arkadaşlar az önce şey, bunda da mesela şu anda bir arama yapıldı diyelim. Bakın o ikinci sıradaki arkadaşlar simgeden bahsetmiştim ya bakın Arduino kamu kitap burada da bu var arkadaşlar. Diyelim ki şuraya tıkladım. Bunu müstakbel olarak açmak istiyorsan bunu tıklıyorum o kitap açılıyor. Bak, arama kaybolmadan üstünü açıyor. Burada arama sonucunu şuraya yazarak disket simgesini tıklayarak bunu kaydedebiliyoruz. Ki, yeni başlangıcı bunun benzeri vardı. Burada da arkadaşlar kaydettiğimiz aramaların listesini görüyoruz. Bu listeyi de silme vesaire istersek yapabiliriz. Evet. Onun yanında arkadaşlar bu yeni şahitleri vardı. E, sayfaların arasında gezme, şu en baştaki açılı kitabın ilk sayfasına gitme, bu ahir en sonuna gitme, bu da bir sayfa öne, bir sayfa geriye doğru hareket etmeyi gösteriyor. Bir sonraki simgemiz Kur'an-ı Kerim ve tefsir bu. tıklıyoruz bunu arkadaşlar. Bu. Bakın burada e, temel yani 100 kadar 99 100'ün kiter. Tefsir vardır bir ara saymıştım ben arkadaşlar. Burada önce sureyi sonra bunun tefsirine bakacağımız ayeti seçiyoruz. Ben şu anda örneğin El-A'am 8'i seçtim. Buradan arkadaşlar hangi tefsiri tıklarsam bu ayetin o tefsirden bana açıklamasını getiriyor. İşte benim kanaatime göre buradaki tefsirler en azından Yeni Şamile'de, tabii Yeni Şamile'de bunlar vardır da tefsir kısmında gözükse, ki Yeni Şamile'de Kur'an-ı Kerimle tefsir iç içe yapılmıştır. Buradan e, ne yapabiliriz? Artık eski Şamile'ye ihtiyacımız kalmaz. Bu güzel bir özellik, özellikle tefsirlere bakmak için. Şimdi burada arkadaşlar Yeni şamile açtığımız zaman bir kitabı, herhangi bir kitabı. Bak burada min kütübil mevkül resmi diyor. Bu kitabın resmi Şamil ekibin eklediği bir kitap olduğu var. Tefsirin adı var. Şu arkadaşlar şu PDF simgesi bunu tıkladığımız zaman o PDF'nin indirileceği adres var. Ama artık bu eski Şamil olduğu çalışmıyor. Bu bunun kaçıncı sürüm olduğu var. Evet bu bunun kilitli olduğunu gösteriyor. Şamil adresi. Şimdi burada arkadaşlar Bundan sonraki simgeler şöyle kapatayım ben. Bunlar çıkartlarımız tabii şamilde. eskisinde de genisininde kapatma açılır. Şimdi burada <gülüyor> bakın şerh hadis şerhi demek tefsirin yanı hadis şerhi. Bu arkadaşlar tahriç yani kitap hadisten tahricini yapıyor. Bu eğer bir kitabın PDF'si varsa kitap açıkken herhangi bir kitap tekrar açalım arkadaşlar. Bak. PDF'si olsaydı PDF simgesi aktif oluyordu. O zaman bu PDF simgesini tıklayarak o kitabı açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi bu bir kitabı açtığımız zaman açalım. Bir hadis kitabı açalım. Çünkü hadisle ilgili şeyler var. Şimdi evet Mutunul Hadis geldik arkadaşlar. Sayı bu araya açalım. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu şu düğmelere dikkat edelim. Bakın şu anda şerh efendim e, tahrirci düğmesi değil mi? Teracu düğmesi şu anda aktif değil. Bu ne zaman aktif olur arkadaşlar? E, Bununla ilgili işlem yapılacak bir sayfa açıldığı zaman. Şimdi hadis şerh gelsin. Bak henüz. Bak arkadaşlar, bir sayfa geri gideyim. Bunlar pasif bak görüyorsunuz. Şimdi geldim buraya. Bak bu hadis şerhi açıldı. Hadis tahrici açıldı. Bu neydi? Bu henüz açılmadı arkadaşlar. Evet. Ha, bu PDF'miş. Bunun yanındaki de nedir? Tercüme. Ravi e, teracım var yenisinde. Burada tercüme geçiyor. Yani raviler hakkında bilgi almak. Şimdi tekrar hadis kitabını açalım. Şimdi hadis geldiği zaman şerh düğmesi aktif oluyor. Bunu tıkladığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi üstte hadis, altta da bunun şerhi. Burada arkadaşlar bu hangi hadis şerhin hangi kitapın var. Ne diyor? Eşşerhum'un Kitap Fethul Bari İbn Hacer. İbn Hacer'e Fethul Bari'sine bunun şerhini getiriyor. Bu özellik henüz maalesef diyelim yeni e de yok. Umarız ki bu ekip bunu da ekleme planındadır veya hazırlığını yapıyor. Zaten bunu da ekleseler tefsire de ekleseler artık eski Şamile'ye hemen hemen ihtiyaç kalmaz. Şimdi arkadaşlar bunu kapatalım. Evet. Şimdi bakın bu hadisin eğer tahriji varsa da tıklıyoruz. İntezir kâliyle yetim mu? Evet. Hadisin geliş tarikleri yolları hazırlanıyor biraz bekledi arkadaşlar. Sonra böyle açıyor bunu. Burada bu hadis şerif. Burada arkadaşlar bunun hadis kitaplarında geçtiği yerler. tahrici, bak 93 tane sonuç bulunur. Burada da hangi hadisi tıklarsak bunun yan tarafında da o hadisin geçtiği diğer kitabın olduğu sayfa açılıyor gerçekten. Bu güzel bir özellik ama bu zaten yenisinde var. Sorun değil. Evet, bunu kapattım. Bu arkadaşlar, PDF'si bu kitabı yüklemaz, aktif değil. Bu yeni şamilede PDF arkadaşlar ben örnek olsun diye e, tutamaya eklemiştim. Bir bakayım arkadaşlar. Yani bir tanesini eklemiştim. Şimdi onu mepsul, sarahsının mepsulü değilmiş. Usulüne bakalım. Usul diyelim. Es-Sarafsı yazayım. Oradan daha iyi bulursun. Evet. Usul. Bak arkadaşlar, burada eski Şamile'de bir kitabın Şamile içerisine PDF'si eklenip de bu Şamile kitabıyla onun PDF'si irtibatlandırılmışsa bunu nereden anlıyoruz? bir, şu kitap listesinde bakın başında bir dikdörtgen simgesi var. Buradan da bunu anlayabiliyoruz. Şimdi bunu açayım arkadaşlar. Bakın bunu açtım. Bakın. PDF simgesi aktif. Bunu tıkladığım zaman burada, tabii şu anda ben biraz ekran küçüktüm. Yani bilgisayar ekranının hepsini kullanmıyorum. Bak burada bunun şamile kitabı. Burada da onun PDF'si açıldı. Buradan biz bakın şamile kitabına hangi sayfaya gidersek orada da bu açılıyor. Burada da bunun cilt numarası bu kapağı diyor. Biri, i̇ki ciltmiş bu. iki ciltmiş zaten. Burada arkadaşlar e, pdf şeyi, dosyasını direkt program dışında açmak istersen bunu tıklıyorsun. Onun olduğu klasörü açmak istiyorsan bunu tıklıyorsun. Buna benzer özellikler yenisinden. Bunu kapatmak istiyorsan böyle tıklıyorsun. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Tercüme. Burada da arkadaşlar bu şeyi tıkladığımız zaman burada Raviler, işte bunların hocaları, öğrencileri vesaire hakkında yani hadis alanında çalışan arkadaşlar için burada arama yapılıyor. Burada bakın yazılanla ilgili özet bilgi, sonra bunun cerh ve tadil bilgisi, sonra bunun şeyhleri yani hadis aldığı hocaları, sonra tilmizleri yani bundan hadis alanlar gibi özellikler var. Bunlar zaten yeni Şamli'de bulunmaktaydı. Bunu da kapatalım. Bu arkadaşlar arkadaşlar ne diyor burada? İstiradu muliffat. Evet bu şimdi eski Şamile'de olup da yeni Şamile'de olmayan bir özellik. Bu arkadaşlar Şamile'ye kitap eklemek istiyorsak bunu kullanıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Sonra bilgisayardan ekleyeceğimiz kitabı ki onların bak şurada hangi uzantılı dosyalar eklenebilir gösteriyor. Sonra buradan arkadaşlar bunu tutup Mesela bir tane örnek şimdi şöyle getirelim. Bak bunu desteklemeleri için getirmiyor arkadaşlar. Bunu tükleyin. Bak bunu getirdi de. Sonra bunu buradan getiriyoruz arkadaşlar. Buradan bunu hangi bölümü ekleyeceğimizi, bölümünü seçiyoruz. Burada onunla ilgili bazı ayarlar var. Sonra bunu burada tabii birden fazla kitap eklemişsek, işte bunun sırasını değiştirme, silme, bir taka, buna BİTAKA bilgisi, ekleme vesaire gibi özellikler var. En sona kadar şu şimşek simgesi var. İstiradun kütüb ila bernamir, kitapları diyor, bernamirin eklenmesi. Unutukladığımız zaman e, bu üstten seçtiğimiz bölüme tabii en son bir hata olsa hata var diyor, yoksa işte bu unuttum bir Arapça termo vesaire gibi bir şey geliyor, onu oraya ekliyor. Bunu yapmak mümkündü Yeni Şamliye'de bu özellik yok arkadaşlar. Genişim. Tabii eski Şamile'de böyle olunca bu sıra piyasada çok farklı Şamile'ler vardı. Hatta bazı kişiler Şamile'deki bütün kitapları silip yeniden kendilerine göre kitap ekleyebiliyorlardı. Yani bir açıdan size kendinize özel kütüphane oluşturma imkanı veriyor ki, eski Şamile'de tabii Türkçe açısından temel sorun Ç, Ş, G, Ö, Ü gibi Türkçe karakterler, yani bir kitap ekliyorsun ama, Ekledikten sonra Türkçe karakterler soru işaretine dönüşüyor. Aslında bu problem olmasa biz Eski Şamil'e en azından kendimizi özel bir kitapları orada tutma açısından kullanabiliriz. Keşke diyorum ki o problemi giderdikten sonra bu Eski Şamil'e neden vazgeçselerdi biz de bunu bu şekilde kullanabildik. Hatta birisi bunun dillerini de Türkçe'ye çevirseydi en azından... Türkçe kitaplarla oluşturulup, Türkçe birçok uyuyorsunuz, telif çeviri kitaplar var. Bunları da böyle bir Şamile'nin, tam aktarmanın ne var? Bu programın nimetlerinden yararlanabildik. Yani bu kitaplar içinde arama, not düşme vesaire gibi imkanlarla yararlandık Ama şu anda bu imkanımız yok. Evet. Bunlar tahrül kitabil hali. Bu kitap üzerine yazmak, düzenleme yapmak diyor arkadaşlar. Şimdi bu kitap, bakın şu anda bu kitap, bu kitap min ekifatı müstahdimin veleyse sadır ani mevkür resmi bilmektebe. Bakın burada kilit simgesi yok arkadaşlar. Ben bunun kilini açmışım. Ya artık denemek için mi açtım ne yaptım hatırlamıyorum. Ve ya belki PDF eklediğim için işte burada bakın e, ne diyor? Bu kitap diyor kullanıcılar eklemiştir. Resmi şamil kitabı değildir. Ve resmi şamil kitabı olmayanlar arkadaşlar bu kalem simgesi aktif oluyor ve bunu açtıktan sonra bakın burada alt kısmında bir sürü düzenleme yapmayla ilgili ayarlar var. Bunları ben aslında önceden tek tek bakıp anlamlarını falan çıkartmıştım ama tabii değişince şu anda bence bunlara girmemize gerek yok. Merak eden arkadaşlar zaten Arap üzerine gittiği zaman bir yani Şamil'in bir güzel yönünü arkadaşlar bir simge üzerine gittiğiniz zaman bak idafetu safha kable safhatil hali. Mesela bu safhadan önce bir sayfaya eklemek istiyorsan bunu tıkla diyor. Demek ki öncesine sonrasına burada az yani çok Arapçası bilen kişi bunları açıklamasına bakarak çözebilir. Şimdi mukayese için bir bak arkadaşlar bunu açtım bakın mevki, min mevkı min kütübü resmi diyor Bakın. ve kilis simgesi var bu demek ki bakın bunu da arkadaşlar şimdi bunu tıklayayım diyor ki el kitap maktuğun bir hatim mevkı mektebeti şamile. bu diyor kilitlenmişti izlemeye karşı la bu demin izaletil hat mi evvelen önce diyor senin bu Kilidi açman gerekir. kilidi açtığın zaman şey oluyor arkadaşlar. O kitap artık Şamile içerisinde resmi Şamile kitabı gözükmüyor, kullanıcı kitabı gözüküyor ve güncelleme yaptığın zaman hatırladığım kadarıyla onun resmi kitabında yine yüklüyordu. Bu sefer Şamile içerisinde bir kullanıcı ekledi bir de kişinin düzenlediği kitap oluyor. Evet, onun yanında Tahakküm bu arkadaşlar. İşte burada. Kitaplarla, bölümlerle ilgili daha çok bu kitap ve bölümlerle ilgili de bunun mi? yenisinde burada yani ne diyelim kontrol odası demişler. Burada arkadaşlar bölümler, bölümlerinin isimlerini değiştirme, silme, sırasını değiştirme, bölüm ekleme efendim bir kitabın bakın şu anahtar var o anahtar. Mil mevki, kitab". İşte bir kitabın e, kilidini açma gibi ne bileyim pdf ekleme vesaire vesaire birçok burada özellik var ama bu biraz dikkat edersiniz. yeni şamle böyle çok karışık değil bakın burada birçok simgeler şeyler var bunların tek tek anlamlarına bakmak, anlatmak yani bayağı önceden vakit alıyordu ama ben işini açacağız arkadaşlar ee, yani ben şamledeki, eski şamledeki bütün bu simgeleri anlamlarını Derslerde anlattığım için çıkarttım ama e, işte üzerinden COVID-19 başladı ya arkadaşlar, birkaç ay sonra maalesef bu e, yayından kaldırıldı. Hayırlı olsun diyelim yani. Evet, bu demek ki kitap ve bölümlerle ilgili işlemleri buradan yapıyoruz. Onun yanında arkadaşlar Şaşatül müellifin müellifler ekranını açıyoruz. Burada arkadaşlar Elfiyen seçili olsa bu alfabetik olarak müellifler sıralanıyor. Vefatı seçersek vefat tarihine göre sıralanıyor ki bakın burada görüyorsunuz. İadetü tertibil qâime Herhalde isteği iski haline getiriliyor. Herhalde geri alabilir neyse. Evet burada arkadaşlar bir müellifi tıkladığımız zaman bakın onda e, onun İsmül Kamil vel, vel Vefat onun tam adı, vefat tarihi var. Burada onunla ilgili bilgiler var. İşte onun kitabının bir bilgisi var vesaire. Bunları buradan görebiliyoruz. Müellifler ekranı. Burada arama yapabilirsin. Bak, arama yeri var. Eğer müellifin tabii sırasını değiştirebilirsin vesaire işlemler var. <gülüyor> onun yanına gelelim. Burada arkadaşlar Neshun Nassi yani seçilen metni kopyalamak. Buna yenisinde de var. Şimdi bu bir metni seçtim arkadaşlar. Faren sağ tıkladım. Geri al, kopyala, kes. Kes aktif değil çünkü kesemiyoruz. Kopyalama aktif. Bunu kopyaladığın zaman arkadaşlar bunu Word'a vesaire yapıştırdığın zaman sadece bu seçtiğin yazıyı yapıştırıyor. Eğer bu Neshu-Nas'ı tıklarsan bu Neshu-Nas'ı Neshumal Azvi geçiyordu yenisini hatırlarsanız. Yani atıf bilgisiyle de kopyalama. İşte atıf bilgisiyle kopyalama özelliği Eski Şamil'de var. Onu da yapmak için bir kopyaladığımız metni, sayfayı seçtiğimiz yazıyı ne yapmamız gerekiyor? Burayı tıklayarak kopyalamamız gerekiyor. Evet, bunun yanında arkadaşlar Alametül Merci'iyye. Evet, bu bir kitaba kaldığın yere bir Not düşüp, hani oraya tekrar dönme gibi bir anlamı var arkadaşlar. Evet. Alametülmerca'yı, eski noktalarıma bakıyorum. Kitaba dönüş işareti koymak demişim. Yani arkadaşlar açık olan kitabın herhangi bir yerine dönüş işareti koymak için kullanılır. Böylece oradaki bilgiye koyduğumuz işareti kullanarak ulaşabiliriz. O kitabın kaldığımız yeri belirtmek için de, yani bir kitabı okuyoruz veya o kitabın sayfasıyla ilgili bir bakmamız gerekiyorsa burada arkadaşlar bunu yazıp sonra buraya gelip doğru tıkladığımız zaman o kitabın ilgili sayfası açılmaktadır. Burada arkadaşlar tasdirül kütüp, bu da yeni Şamile'de kısıtlı olamıyor. Bu da şey, buradakinin zıttı. Burada Şamile içerisine kitap ekliyorduk. Bu istiradül milaffat ile. Burada ise Şamile'deki kitabı dışarı çıkarıyoruz. Bunu tıkladığımız zaman burada arkadaşlar kitabı seçiyoruz veya birden fazla kitap da buraya ekleyebiliriz. En son şu simgeyi tasdir tıkladığımız zaman Mesela El Muatemet kitabını seçtim onu tıkladım. Bak biraz işlem yaptıktan sonra bak şöyle bir bunu siz şu anda göremiyorsunuz. Bu paylaşımdan açayım, göstereyim size. Evet, şöyle bir arkadaşlar, bunun içinde yer aldığı bir klasör açılıyor. Bu indeksi tıklarsak, şu içinde burada arkadaşlar Şamile kitabı zikli olarak var. Bunu açtığım zaman Ekranda görebiliyor musunuz? Bakalım şunu. Evet. Tamam. Buradaki Erbarakat adı adıyla bu açıldı. Bunu tıkladığımız zaman arkadaşlar, bu yeni Şamle'de yok. Şamle kitabı müstakil açılıyor. Bunu da paylaşımdan size göstereyim madem. Eski Şamle'ye anlatıyoruz. Kayda girsin. işinize umarım yarar arkadaşlar. Belki kullanırsınız. Evet şu anda... Biraz çok büyük açıldı, biraz küçülteyim bunu. Tamam. Evet. Bakın şu anda e, müstakil olarak Şamile'ye bir kitabı açtım. Bakın o kitabın işte içindekileri, işte bunu kapatma. Yani bunu arkadaşlar, siz diyelim ki bir kitap üzerinde sık çalışıyorsanız her seferinde Şamile'ye açıp Şamile'nin o kitaba ulaşmak için uğraşmak yerine Sık kullandığı kitapları böyle müstakil çıkarıp direkt tıklayınca o kitabın, Şamliye kitabını açıyorsunuz. Daha burada aynı Şamliye'deki gibi not ekleyebilirsiniz. İleri geri gidebilirsiniz. Bu sayfada veya bu kitapta arayabilirsiniz. Ama tabii programdaki her özellik burada yok. Evet, burada kapattık. Burada arkadaşlar bu beyaz sayfa bir taka simgesi yani açık olan kitabın bir takası yani ne demek? Bilgi fişi, bilgi kartı. Burada baskı bilgisi var. Burada kitapla ilgili bilgi boş olabiliyor bazen. Sonra müellif var. Sonra alt kısımda yine arkadaşlar intikalli cudurü, müellifin müellifler kısmına intikar geçmek için bunu tıklarsanız yukarıda daha önce gösterdiğim müellifler kısmı burada açılıyor. Evet. Bu arkadaşlar e, yenisinde de var. Sahim yani e, Mekteb-i Şamile'ye maddi katkıda bağışla bulmak isterseniz, bunu açıyorsunuz ama bu sayfa artık eski Şam'de olduğu için, şu anda sayfa bulunmadı diyor ama Yeni Şamile'de bu çalışıyor. Bu da arkadaşlar Kıyaratül Bernameç, bu da programla ilgili, yani bunu Yeni Şamile'de de söylemiştim. Bu levhatu tahakk, hurfetu tahakkın Kitap ve bölümlerle ilgili işlemler yapmak için bunu kullanıyoruz. Hıyaratul bernameç, program seçeneklerini ayarlamışsa programla, yani programdaki yazı tipi, zemin rengi, hatta ana ekrana resim ekleme gibi özellikler var. Bunu tıklayalım arkadaşlar. Bakın burada, kutut ve elvan diyor. Yani bu yazıların zeminin rengi için. Bakın, iftiradi bu varsayılan yüklemek, yani fabrika ayarı gibi bir şey. Tatlik seçilen uygulamak yani okey deniyor ya, tamam deniyor. <gülüyor> Muafuk tamam, tatbikte uygula. Bu metinlerle ilgili ayarlar var. Bakın burada birçok ayar var. Dediğim gibi bunları ben tek tek bakıp ee, anlamlarını yazmıştım ama artık bu şu kullanılıyor. Bunları tabii Arapçası olan bunlar buradan çözebilirsiniz. Tabii tek tek tek şu anda bunlara bakmamıza da gerekiyor arkadaşlar. En son burada arkadaşlar Tarkıya Hayye el -an", bu da arkadaşlar. Güncelleme tabi eski şamilede de güncelleme kesilmeden önce bunu tıklayarak güncelleme kontrolü yapıyordunuz ama işte bunu, buna desteği kestikler için bunu tıkladığınız zaman Hadefe kataun esna et tahmil havil merraten ukra yani yükleme esnasında diyor bir hata olursa yeniden denedi tabi ne kadar denesin daha bu çalışmalı arkadaşlar. burada kitapların listesi oluyordu bunları internet açıksa yükleyebiliyorduk. Evet, böylece arkadaşlar sizlere ana hatlarıyla eski Şamile'yi de tanıttım. Ee, yani özellikle hadis şerhi ve tefsir kısmı şimdilik yeni Şamile'de bu özellikler bu şekilde eklenme kadar kullanabilirsiniz. Böylece Şamile derslerimizi bitirdik. Umarım derslerimiz sizlere hayırlı ve final olmuştur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.